Herkese merhaba, keyifler yerindedir umarım. Marka savaşları ve zekice tasarlanmış güzel reklamlar video serimizin 5.sine hoş geldiniz. İlk videomuz BMW'nin SUV sınıfı aracında bagaj kapasitesini ön plana çıkardığı reklamla başlıyor. Bu reklam serisinde BMW hem yetkili servislerindeki yağ değişimlerinin ücretsiz olduğunu vurguluyor, hem de diğer reklamlarıyla bagaj kapasitesinin en büyük olduğu aracın kendisinde olduğunu iddia ediyor. İzliyoruz our Bu reklamda ise sinirlenen bir golfçünün arkadaşlarıyla bagajı rahatlıkla kullanmasını izliyoruz. Automatic oh, course. Sick of this parking lot. Bu son reklamda ise erkek arkadaşının bütün eşyalarını kolaylıkla arabaya sığdırmış bir eski sevgili izliyoruz. Bu reklamlara ilk karşılığı Toyota veriyor. Toyota, bütün bir ailenin dolu dolu bir hafta sonu geçirmesini sağlayacağı bütün aktiviteleri tek başına karşılayabileceğini gösteren hoş, keyifli bir reklam çekiyor. Bu reklam serisine son noktayı Volkswagen koyuyor. Çekmiş olduğu son derece zekice reklamla rakiplerine adeta ben buradayken size söz söylemek düşmez mesajını yolluyor. Reklamda Volkswagen Tiguan'ı olan bir ailenin düşmekte olan bir metodan kaçarken yanına alabileceği eşyaları izliyoruz. Madem reklam savaşlarını yayınlıyoruz o zaman reklam tarihinin gelmiş geçmiş en büyük billboard savaşlarını yayınlamadan olmaz. Los Angeles Santa Monica bulvarında başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu reklam savaşında ilk kıvılcım Audi'den geliyor. Audi ilk önce masumane bir sloganla yayınladığı billboardu daha sonra BMW'ye satışacak şekilde değiştirir. BMW, Audi'nin bu sataşmasına çok akıllıca bir cevap vererek, karşısındaki billboard'u kiralar ve şah mat der. Karşısındaki marka da Audi'dir. Hiç rahat durur mu? Facebook'u kullanarak, sosyal medyanın gücüyle kendi fanlarından buna karşılık ne yapılması gerektiğini sorar ve iki güzel cevap alır. Bunları da sosyal medyada yayınlar ve daha sonra tekrar atağa geçer. Hong Kong'taki Audi mağazasının üstüne kocaman bir billboard kiralayarak BMW 5 serisinin reklamını yapan BMW, bu reklam savaşına çok uzaklardan son noktayı koyar. BMW bu marka savaşlarından o kadar çok keyif almış olacak ki, 2006 yılı ve takibindeki birkaç yıl içinde diğer aklınıza gelebilecek birçok markaya sataşmış ve bunun devamını sağlamıştır. Tabi diğer markalar da boş durur mu? Onlar da zekice cevapla BMW'ye karşılık verip bu savaşı ortak olmuşlardır. İşte bunlardan bazı derlemeler. Araba markaları arasında bu kadar kıyaslı rekabet devam ederken, Doritos ve Cartonier yine kendi hallerinde seksualiteyi ön plana çıkardıkları reklamlar yayınlamaya devam ederler. İşte onlardan derlediğim birkaç video da şimdi siz verle. Soritosun yaşlıları gençleştirdiğini sanan bu yaşbamcanın eşi için yaptıklarını izlemek gerçekten keyifli. Go get your mother. Here. Cry cool Junior bu alandaki liderliğini kolay kolay kaptırmak istemez. Ünlü yazar ve oyuncu Padma Lakshmi'yi son reklamında oynatarak yine seksapaliteyi ön plana çıkarır ve liderlik tahtına tekrar ve tekrar, tekrar oturur. I think I've every But there's something about the western bacon. Reminds me of being in high school, sneaking out before dinner to savor that sweet, spicy sauce. And leaving no evidence behind. The Carl's Jr. Western Bacon $6 Burger with 100% Black Angus Beef. More than just a piece of meat. Doritos, olayın zıvanından çıkmaması için bir geçiş reklamı yayınlar. Ve bunun hemen ardından ikinci bir reklam daha yayınlar. İkisini birden sırayla izliyoruz. Sir, No, you watch it. What'd you say? Doritos? I love you, man at okay. <gülüyor> Ve hatta dayanamayız. bir 3. reklam daha yayınlandı. Oh, they sure do. But this defense just isn't giving an inch. It's down to this last play. Both teams are at the line. And a seems a He's the Oysa Cartier liderliği kesinlikle bırakmaya niyetli değildir. Kim olduğunu bulamadığım bu modeli son reklamlarından birinde oynatarak El Diablo adındaki burgerin reklamını buz otelde çekmeye karar verir. İşte reklam. Crunchy jalapeno poppers and spicy habanero sauce. The thick burger El Diablo gets hotter with every bite. Introducing the thick burger El Diablo. It's the hottest burger in fast food. Only at Carl's Jr and Hardee's. Try it. We hashtag Diablo dare you. Sizce bu reklamlardan hangisi daha yaratıcı veya daha keyifli? Aşağıya yorum bırakırsanız memnun olurum. Bu şekilde videolar izlemek için beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.